Bugün 20 Ocak 2023 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay kariyer ve sorumlulukları öne çıkarıyor. Günün erken saatlerinde ay Koç burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygularımızı abartabileceğimiz bu saatlerde huzursuz olabilir, dürtüsel tavırlarda bulunabiliriz. Öğle saatlerinde ise ay Oğlak burcunda Merkür'le birleşecek. Zihnimizin çok hızlı çalışacağı öğle saatlerinde günlük iş ve sosyal alanlarda iletişim trafiği de artabilir. Görev ve sorumluluklarla ilgili oldukça kararlı ve hırslı olabilir, önemli işlerle ilgilenebiliriz. Devlete ait konular, hukuksal işler gündeme gelebilir. Otorite pozisyonları ve yetkili kişilerle görüşebilir, önemli danışmanlıklar alabiliriz. Akşam saatlerinde ay, Boğa Burcundaki Uranüs'te üçgen görünüm yapacak. Bireysel ve özgür davranma ihtiyacının artacağı akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilir, keyif aldığımız uğraşlara yönelebiliriz. Bugün Güneş, Oğlak Burcundan ayrılıp, kova burcuna geçecek bir ay boyunca güneş sosyal toplumsal ve bilimsel kavramları daha fazla aydınlatacak kova burcu ile birlikte diğer hava grubu ikizler ve terazi burçlarının da yaşam enerjisi ve yaratıcılığı bu dönemde yükselebilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun